Okuyamadım. 15 yaşından evlendim. Ben öğretmen olacağım diye okusadım. Ama bu benim de hep yer etti. Keşke elimde bir fırsat olsa. Keşke çocuklarımız, kızlarımız okuyabilse. İlk umut derneğini buraya kurduk, merkezini buraya kurduk. Biraz hayallerimi gerçekleştirdim buranın sayesinde. Kadınları da getirdim buraya. Kadınlar da eğitim gördü. O kadınlar geldiğinde onlardan beraber ben de yazmayı biraz şeyle çözdüm elimde. Avrupa Birliği benim için bir fırsat oldu. Zaten onların yardımı olmasa burası ayakta durmazdı. Ben buranın öğretmen oldum işte artık. Bu çocuklar bir istiyor. Bana yolda her gördükçe sarılıyorlar bana. Kimse anne diyor tabii ki. Kimse yenge diyor bana. Kimsinle ne diyor. E kimse öğretmenim diye. Ben de bir nevi öğretmen gibi oldum. Öğretmen olmuş oldum. Yani biraz hayallerim gerçekleşmiş oldu. Ben öğretmen olmayı çok istedim yani.